bir gübre atmam kullanmam artık neden neden Evet Etraflan kıyasladığımda arı için. Iı, arı için normalde ilacın kokusundan mıdır nedir bilmiyorum <gülüyor> Arı daha çok geldi bittiği sağlıklandırdı e. 5 açık varken attığımda bir gün sonra geldim yüzde yüz açmış Evet hepsi aynı boylu Ama, e, tutumla ilgili e, gördüğümüz şöyle şu durumlar nedir gösterelim bu ağaçlı normalde bu kadar çiçek olmaması lazım hı hı. Bir de saplarına bakıyorsunuz. Hı hı. Yaprakları da hepsi aynı anda geldi. Yani çeklem beraber arkasına evet. geldiler. Bu çok önemli konu. En o gelmezse bu. döker zaten. Evet 28 Nisan 2020 ve Manisa Turgutlu Dağ Marmara Köyü'ndeyiz. Ve rekor gübre yaprak gübresini tomurcuk açmadan önce tomurcukların kabardığı dönemde uygulayan Sayın İsa Çavdar Bey'in kiraz bahçesindeyiz. Şimdi kendileri ne gördü? Bunları anlatacak. Ee, şöyle ağaçlarımızı çekiyoruz İsa Bey. Evet. Evet ağaçlarımız bu. Rekor gübreden başka bir gübre atmam, kullanmam artık. Neden? Neden? Evet. Şimdi görüyorsunuz ağaçlarımız normalde kısım kısım açardı. Hı hı. Yani parçalı parçalı açardı ve e, dalgalı oluyordu. Hı hı. Şu anda. Hem ileri doğru gidelim Savaş Bey gidelim, tabii ki. Ağaçlarımız benim ağaçlarım biraz zayıf. Evet. Yani bakım olarak biz geç başladık. Yalnız e, elimizden geldik kadar bakma başladık. Hı hı. Daha iyi olması için uğraştık. Evet. Şimdi bu gübreyi kullandım. Kullanmazdan önce ağaçlarımız biraz daha Şey oluyordu. Yani dediğim gibi biraz önce e, dalgalı açıyordu. Evet. Şimdi ne oldu? Şimdi ben bu gübreyi kullandım. Kullandım bir gün sonra rekor bahçeye gübre, geldim. Rekor gübresini kullandım. Evet, evet. Rekor gübreyi kullandım. Bahçeye geldim. Bir baktım ki hepsi aynı anda %100 açmış. Evet. %100. %5 açık varken attığımda bir gün sonra geldim. %100 açmış. Evet. Hepsi aynı boylu. Peki açılma durumları nasıldı? Görüntü, işte temizlik, arıların durumu? Arılarımız aşırı ar arı geldi. Evet. Arının kalitesi çok hızlı. Evet. Fazla aşı, aşırı arı var. Etrafla kıyasladığınızda? Etraflan kıyasladığımda arı için. arı için normalde ilacın kokusu mıdır? Nedir bilmiyorum. <gülüyor> arı daha çok geldi. Bitkiyi sağlıklılandırdığı için efendim. çiçekler daha beyaz olduğu için. Aynen. Şu gösterelim şu ağaçlarımızı. Ne konuşuyoruz bir görelim önce. Evet. Gelin burada bitseklerin dökmek zor olan bir ürün. Evet. Öncelikle şunu şunu yapalım. Önce atım çekme ile ilgili ikinci ne zaman uygulayacaksınız? Şimdi ikinciyi de %5 yaprak kaldığı zaman veya %100 uçurduğunda kullanacağım. Tamam, uygundur. Başka bir şey kullanmayacağım. Sadece rekor gübreyi kullanacağım. Hı -hı. Üçüncüyü de meyve sararmaktan yana döndüğü zamanla, suyu evet. geldiği zamanla. Me tatlı su zaman. Evet, tatlı su yürüdüğünde evet. atacağım. Hı -hı. Dördüncüyü de hasatı topladıktan sonra bitirdiğim zaman bir seneye hazırlık için dördüncüyü evet. kullanacağım. Evet çok güzel. Gösterelim nasıl olmuş? Şu anda hani ağaçlarımızın tutum durumu nedir? Öncelikle biz bunu öncelikle tutum için uyguladık hali Öncelikle evet. bu. bu. Tutumu görüyorsunuz. Ağacın şöyle. sağlığını iyileştirir ama tutum çok farklı. İyilekleme dönemine girecek ama e, tutumla ilgili gördüğünüz şöyle şu durumlar nedir? Gösterelim. Bu ağaçta normalde bu kadar çiçek olmaması lazım. Hı -hı. Bir de saplarına bakıyorsunuz. Hı -hı. Yaprakları da Hepsi aynı anda geldi yani. Çek beraber arkasına evet. geldiler. Bu çok önemli konu. o gelmezse bu. döker zaten. Aynen. Görüyorsunuz şuraya bak. Evet. Bir de kalite farklı. Şapkalarını şu an atmışlar. Hı -hı. Şapkaya atıyorlar. Yani biz bundan bir şey bekliyoruz bu sene. Bu kaliteyi alacağız bu sene. Allah'ın izninden. şöyle görüyorsunuz bakın yani. Sallik lazım. bunlar. lazım. Evet. Bu şekilde Evet. kalitemiz... Şu anda iyi yani. Çok güzel. Yine isterseniz şöyle buyurun. Tekrar keşmez miyim? iklim 2020 nasıl gidiyor? Yani kirazcılık açısından bölgenizde, yörenizde. Bura hangi köy tam olarak? Davamlar mı? Davam var var. Hacisalar köyü. Hacisalar köyü. Buyurun evet. edelim. Şimdi iklim olarak bu sene kirazımız gerçekten de iklimi uygun bu sene. Biraz daha Havalar da iyi gitti. Hı hı. Açımı güzel oldu. Bir don hadisesi falan mı? Don hadisesi pek olmadı ama bazı bölgelerde olduğunu söylüyorlar. Yani bizim hı hı. öbür bahçe birkaç bahçe hı hı. şeylerimiz var. Gelelim şu çiçeklemeye gösterelim bakın. Daha burası evet. Nedir buradaki eskiye göre çiçekleme farkı yani şu şu anda daha beyaz, daha geniş çanaklar. Çanaklar daha geniş. Değil. Aynen. Çanaklar daha geniş. Yaprak renkleri nasıl peki? Yaprak renklerimiz de şu an iyi. Evet. Daha canlı. Zaten şu şeyde şu çiçek olduğunda bu yaprak genelde olmuyordu bu büyüklükte. Evet, bakayım genç evet. Yani bu büyüklük bir yaprak olmuyordu. Olmuyordu. Oluyordu ama i̇şte şöyle şöyle küçük küçük bilin oluyordu. Ki zaten dökülmesinin sebebi de bu zaten. Yani eğer o yaprak gelmezse, Evet. O kirazların iyileklemesinin çok daha yüksek olduğunu bilin. Evet. Bu şekilde. Arayı ne zaman süreceksiniz? Bahçe biraz bakımsız gibi ya, Bahçe şu mi? an bakımsız değil. Bahçemizi sürdük daha önce de. Evet. Şun ikinci çivitimize, şu anda bizim burada bir laf vardır. Hı hı. Çiçekte yılan da geçse zarar verir derler. Evet. Onun için çiçek uçurmadıktan sonra yere ben pek evet. işlemem. Anladım, çok güzel. Dikkat yapar çift atarım önce. Aynen öyle. Ondan sonrası arkası gelir artık. Hı -hı. Şunlar daha... Cinsleri nedir bunların? Salihli cinsi bunlar evet. da. Gösterip şuradan güneş arkadan vurdu için şöyle ha. Bunlar da salihli. Sap uzunluğu sahili. nedir, nasıl gözüküyor sap uzunluğu? Sap uzunluğu normalden biraz daha fazla. Hı hı. Şu anda geçen yıllara göre evet. sap uzunluğu biraz daha fazla. Evet, çok Tutum güzel. Tutum fazla. Tutum fazla. Evet, aynı. Peki etraftaki tutum genel olarak nasıl şu anda? Ya, ee, aynı cins kirazlarımızda, salı kirazlar için. Etrafta da tabii bu, bu kadar olabilir ama. şu an burası ama, rakım kaç burada rakım? Rakım e, 700-800 arası. Henüz daha sizin şu yerinizde bir e, bu cinslerle ilgili bir e, daha henüz şey olmadı, değil mi? E, kiraz oluşmadı hala. Yok, yok oluşmadı. İyi ekleme süreci devam ediyor. Aynen devam ediyor. Evet, devam edelim. Evet. Aynen öyle. Rekor gübre yaprak gübresini biz e, önce tutum için tavsiye ediyoruz. Ağacın daha dirençli olması için tavsiye ediyoruz. Evet. meyvanın daha iri olması için tavsiye ediyoruz. Ve parlak olması için tavsiye ediyoruz. Evet. O yüzden e, tabii ki haliyle e, bizden ise tavsiyemiz tamam üstten tutumu yaptıralım, bitkiyi güçlendirelim ama ya toprağınızın da muhakkak e, düzeltilmesi, iyileştirilmesi yani, gerekiyor. O yani. yüzden de rekor gelişim ürünlerimize tavsiye ediyoruz zaten. En şu an... Hani artık bahar gelmiş, toprak ürünlerini belki bazen üreticilerimiz daha çok sonbaharda kullanmayı tercih ediyor ama tabi tercih sizindir. Şu anda da tabii, birlikte tabii. daha sonra da kullanılabilir. Evet. Ee, buyurun devam edelim. İşte evet. kaç yaşında bak. bu arada? Şu anda bunlar e, içinde 8'den 15 yaş arası. Evet, şu cinsidir nedir? Salih cinsi bu da. Geç herhalde biraz daha bak, arılar hala çalışıyor valla. Şimdi bizim Salimiz Hı -hı. iki dönem salih var. Hı -hı. Bir erken açan cins var. Hı hı. Bir de üç gün, dört gün sonra evet. açan bir cinsimiz vardır. Evet. Bak bunlar biraz daha geç olanlar. Bak bunlar beyaz olanlar biraz daha geç. Evet. Aşağı indik sıra biraz daha şeylenir. Gösterelim şöyle. Daha hızlanır. Evet. Çok arazi şey, biraz kayacağız çünkü. Aynen. Evet. İşte... Gelelim şuna, buyurun gelin. Şu dörlemeleri gösterelim be. Bunları... Bu şey kirezimiz. Heh. Bu farklı bir kirezimiz. Nedir cinsi? Bu Lambert dediğimiz bir kirez. Salili yakın bir kirez ama Salili kadar kaliteli değildir. Yani yumuşak olan bir kirezdir. Evet. Salili çok sert bir Nasıl Bunların sapı nasıl uzunluğu şu anda? Bunların sapları güzel. Zaten normalde fazla uzun sap olmaz bu ama şu sapı görüyorsunuz uzamış yani. Salili kadar olmuş şu anda. Aynen. Yani siz fazla aynı uzun zamanda uzun kirazı olmaz. şey yapıyorsunuz. Tabii. Ee, kiraz alım satım yapıyorum. Alım satım yapıyorum. İracat yapıyorum. Ha, çok yani. güzel. Nedir o zaman? Gördüğünüz şey nedir şu an kirazla ilgili? Şu an görüntüler, belirtiler. Valla şu anda kiraz... Gerçekten de e, bu yılı kadar böyle bir kaliteli kiraz pek görmedim yani. Zaten şöyle İnanın sağlıyor, ki inanın kalitem da, süper. Parlaklık konusunda zaten Aynı. yarın göreceksiniz. İnşallah. Göreceğiniz en parlak kirezleri alacaksınız. Bunu ben size söyleyebilirim. Evet. Şu tutumlara bakalım buyurun. En azından dölleme olmuş mu olmamış mı? Biraz daha aşağı iniyoruz şöyle. Gelelim böyle. Evet. evet. Şöyle gösterelim. Gösterelim şu döllemeleri bakalım bir. İçinden şöyle. Şimdi evet. döllemelerimiz başlamış. Kaç Çine. tane... Çek kabukçuğuna, görüyorsunuz bak, evet hepsi, arkası, hepsi dolu. arkası dolu yani, hiç boş yok Peki yani. Peki dökülme var mı sizce? Bunlar dökülmez. dökülmez. Dökülecek olanlar zaten belli olur onun. Zaten bunun birazın dökmesi lazım. Hı -hı. Bu, bu şekilde oldu mu kaldırmaz tabii, mı? Zaten, tabii ki, uygun ideal. Tabii, kaldırmaz ee, zaten. Gelelim verimlerinize. Evet, şimdi konuşacağız. Normal şartlarda siz bu bahçeden, kaç tekar burası efendim? Burası üç tekar. Ne kaldırıyorsunuz kiraz olarak ortalama? Yerine göre 1-1,5 e, bir, bir ton. Kiraz kaldırıyorum salili aşağı yukarı. Salili kiraz olarak. Aynen. Ve şimdi ne, ne gözüküyor? Bu sene 2-2,5 iki, iki, ton olması lazım. Çünkü siz bahçelere de yeri geldiğinde gidip satın alabilirsiniz. Yani. Hasat öncesi Aynen. şeklinde. Aynen. Çünkü durum bunu gösteriyor. Aynen. E, ama 2020 yılı sizce gerçekten e, böyle %150, %100 verim artırıcı bir yıl mı? Vallahi, e, 2000, bu, bölge bu bölge için şu anda iyi gözüküyor. Kötü değil diyorsun. Buna evet. Güzel yani bütün bölge olarak da kalitemiz e, duyduğum arkadaşlardan Hı -hı. başka civar köylerden Hı -hı. iyi diyorlar. Ama birkaç erken ilaç kullananlar var bazen onlar e, soğuk vurduğunu söylüyor ama tabii Allah bilir. Anladım erken açtırdıkları için yani diyor. Yani erken açtırdıkları için biraz sıkıntı olur. Tamam. Anladım. <gülüyor> Evet. Geliyoruz. Evet. Bu, Şimdi erken açtırıldığı zaman ister istemez e, o risk var haliyle. Evet. E, göster, sözü siyasetim buyurun. Bu Kemal Paşa dediğimiz Hı -hı. ayrı bir ciz. Hı -hı. Bu erken gelir biraz daha. Zaten link, belli. Link diyorsunuz. Mink'in bir değişik. Kemal, evet. Kemal Paşa. Biz Kemal Paşa diyoruz da evet. yer yer değişiyor tabii sizinle. Göster lütfen. Buyurun. Bak, zaten Erken şu... açanlar bunlarda. Erken yani. Kemal Paşa bizim Neyi burada. görelim burada şimdi? Ne anlatıyorsunuz şimdi? Bak şuradaki kaliteye. Bak hepsi de aynı boyda. Şu anda hepsi de yani aşağı dökme yukarı. Dökme durumu söz değil yani. Yok bunların hiçbiri dökmez. İyileklemez yani. Hiç dökmez bunlar. Evet. Zaten döküyorum bak şu. Bak bu düşer. Evet. O bile zor. O bile zor geldi diyorsunuz. Yani zor bak. Zaten şapka çektiği zamanlar. Sap uzunluğu nasıl? Sap uzunluğu değil. Zaten kısa olduğu, sapı kısa olduğu halde. Bu şu anda, şu anda şu anda. Saplar evet. e, yani Saalli'yi yakın. Evet. evet. Saalli'yi yakın yani şu an. Evet. Üzüm kuru gibi omuzlar zaten. Yani, yani düşmesine evet. imkanı yok. Şunu bak. Evet. E, Tabii burada siz şimdi Kaliteye tutuma bak. göre baktınız ama ben size şunu söyleyeyim. Buyurun. Ee, aynı zamanda da şunu bilin ki e, kullandıkça da e, tane irli de olacak bunu bilin yani. Ondan dolayı da mesela eskiden en yüksek kaderde kaç oluyordu mesela? Biz ortalama, ortalama 26-28'i yakaladık mı gaptanız yani. Az, önce peki, az önceki tutum arttık ama bir de 30 kaderde olduğunu varsayın. Azıcık tonaz değiş Allah tesekkül. Ne diyelim biz? Aynen öyle. <gülüyor> Ve dolayısıyla rekor gübre bakın, şunu sağlar İsa Bey bu arada. Öncelikle şunu söyleyeyim, homojen yaptırdık güzel. Evet. Ama e, bitkinin de hızlı çalışmasını sağlayarak da e, bir e, erkencilik sağlar. Evet. Yani yarın göreceksiniz meyveler oluştuğunda. Mesela şu an şu meyvelerindeki gelişatı nasıl hızlı şu anda? Şu an değil. Nedir etraf nasıl şu an mesela? Ya ki siz arkadan geliyordunuz yani burada. Yani ben arkadan geliyordum. Ben evet, bu sene bir sen şey arkada arka kaldım. Evet. Nasıl şu anda? Şu anda bu gidişatımız süper. Hızlandı diyorsun. Hızlandı. Hızlandı evet. evet hızlandı. İkinci vurgulama yapmanızla beraber daha da hızlanacak. Tabii ikinci vurgulama yapacağız evet, annane zübe derse 3-4 gün sonra. Evet. Bilemezsin 5 Arılarımız gün sonra. Arılarımız hala çalışıyor. Gibi. Arılarımız hala çalışıyor daha. Ya yani şu döllenmeleri bir daha göstereyim sare'ye. Çünkü e, işaretler önemli bizim için. Bir daha bakalım şöyle. Tuttuğumuz heyvan bir daha bakalım buyurun. Buyurun bak. Çektik zaman arkadan geliyor şu an bakla. Evet, aynen bak bu şu ağaç tarama da komple dolu, Evet Boş hiç yok, evet. çektiğimiz dolu, dolu çok güzel, daha fazla şey yapmayalım, çekler kalsın. Aynen, ee, İsa Beyciğim, Allah belaket versin, ee, güzel köyünüzde bizi misafir ettiniz, eyvallah, köyümüz sağ çok sağ çok güzel, Türkiye'nin cennet köşelerinden tanesi. Teşekkür ederiz, ee, sağ Sizleri tebrik ediyorum, böyle bir yerde yaşadığınız için. Eyvallah, sağ olasınız. Ol. Ee, benim çocuklar bunlar. Bahçenizi gezdirdiğiniz için çok sağ olun. Bir tavsiyemiz Teşekkür var mı dostlarınıza? Gönül rahatlığa. ben bundan başka bir şey önermiyorum. Rekor gübre. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bana her zaman söylüyorum. Evet. Bu sene kullandım. Hemen atışta, ilk atışta belli oldu. Hı -hı. Kalitesini gördüm. aç uçuşunu gördüm. Arıların. Cevizlerde gelişi... kullandınız. Cevizleri kullandım. Hemen yanımızda bir ceviz ağacımız var. Gelelim, bir gösterelim. gösterelim. Gösterelim Bakın. Bu cevizde rekor gübre kullandım. Hı hı. Farkını görüyorsunuz. Hı hı. Aşağı yukarı nereden baksan 10 santim, 15 santimi geçmiş sürgün filiz var. sürgün uzunluğu. Hı hı. Hemen gelelim 10 metre ileride kullanmadım bir ağaç hı hı. var. Bu arada ben şunu olacağım. Ona bakalım bir arkasından bir kullanımla ilgili size konu anlatacağım. Evet. Bunu da kullanmadım. Görüyorsunuz yani evet. içi fark yani bu. Aynı ağaç, aynı günde dikildi. Açmış ama şey yok. Ya, hareket yok. Hiç bak filiz yok. Şu anda yeni yeni kendini evet, evet gelmeye başlamış. Evet. Şimdi şöyle ki biz ceviz ağaçlarımızda e, İsa Bey, rekor evet. gübre yaprak gübresine. işte şu tomurcuklar şu an tam açıyor ya, Evet. Daha doğrusu e, yetişkin ağaçlarda. Eee sürükler gözükmeye başlarken taşılıyor tamam ya yani tam sürükler çıktı çıkacak ya ben burada atarım kendi onda tabii bu, daha, da tabi bu evet. daha yeni filan evet tavsiye olarak hani bilgi olsun oradaki kullanım şekli ceviz ağaçlarımızda tam böyle sürükler çıktı çıkacak evet, o dönemde anladım. hatta çıkarsa da atılabiliriz, problem yok o dönemde başlıyoruz ve arkasından tane tutumunda evet. ceviz, e, nohut tanesi gibi oldu olmadı o dönemde bir daha uyguluyoruz. Evet. Üçüncüyü yine bir ay 35 gün sonra bir daha atıyoruz. Dördüncü hasat sonrası tavsiye evet. ediyoruz. O yüzden e, ilave araya bir tane daha sokulabilir. Yani bir tane daha eğer ilave hasatlanıcı önce bir tane daha koyarsanız daha faydalı olur. Bütçe meselesi. Aynen. Takdir aynen, e, vatandaşımızın, kendileri bilir, müşterilerimizin. Evet. Bu arada atımla ilgili... Ee, bu konuda bir şey söyleyeceğim. Siz tabii ağaçlarımızda <gülüyor> dallara vermişsiniz sadece. Evet dallara verdim Gövde sadece. Gövdeye vermişsiniz. Ee, i̇şte özellikle rekor gübreyi. Bakın gövdelere de değdireceğiz. dallara da yapraklara da her tarafa değdireceğiz. Bütün bedene. Evet. Ee, çünkü ürün her taraftan bitki tarafından alınabilen bir üründür. Alınmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Bunu şöyle kullandık. Hı hı. Biz bunu e, normal aslında tek atmamız gerekiyordu. Evet. Biz bunu şeyle kullandık. Hı hı. E, yaprak gübresine. Hı hı. Manolyo ile kullandığımız için. Evet. Manolyo için ağaçlarını beline atmamızın bir anlamı yok. Anlamı yok. Zararı o yoksa için... o zaman şöyle diyeyim.